Merhabalar. 13 Temmuz 2022'de Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Bu videoda bu dolunayın etkilerini aktaracağım. Sizlere aynı zamanda Burçlara ilişkin yorumları da paylaşıyor olacağım. Ee, öncelikle kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Yine beni Instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, 13 Temmuz 2022'de Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde bir Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay anının haritasına baktığımız zaman Dolunay'ın e, özellikle e, 6-12 ev aksların tuttuğunu görüyoruz. 6 ve 12. ev aksları esasında son zamanlarda çok aşina olmuş olduğumuz akslar. E, bir önceki Yengeç Yeni ile beraber de bu tarz bir e, haritayı aslında çözümlemeye çalışmıştık ve içsel dinamiklerimizin, bilinçaltımızın, korkularımızın, kaygılarımızın, kayıplarımızın, saklananların, gizlenenlerin açığa çıktığı bir süreç e, ortaya çıkmış oldu. Burada da özellikle Oğlak ve Yengeç Aksı yine bize 2020 senesinden bu tarafa getirdiğimiz süreçleri hatırlatıyor gibi gözüküyor. Dolunay'ın Plüto ile kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu çok ö, önemli bir etki. Biliyorsunuz Plüto retro hareketinde ve burada aslında bir ilahi adalet mekanizması aktive olmaya başlayacaktır. Bu bağlamda Dolunay'ın Plüto ile kavuşumu ve 12. evde meydana gelmesi büyük kayıplar, büyük yıkımlar, büyük kopuşlar ve büyük başlangıçlar yaşanacağını ama bunun bir şekilde ilahi adalet mekanizması içerisinde olduğunu göstermekte yani Plüto retrosu ile beraber gelen bir farkındalık bir fark ediş sürecinin getirmiş olduğu somut eylemleri aslında bu dolunayla beraber gözlemleyebiliyor olacağız e, güneşin burada Merkür ve Eros'la kavuşumu aslında çok ani haberlerin çok ani iletişimlerin hiç beklenmedik anda gelebilecek çok keskin mesajların olabileceğini de gösteriyor bu bağlamda özellikle sağlık alanında tabii birçok sıkıntılar yaşanabilir. Ee, özellikle bağışıklığımız biraz düşebilir. Günlük hayattan biraz uzaklaşmak isteyebiliriz. Modumuz düşük olabilir. Ee, bilhassa iş çevremizle alakalı, beraber vakit geçirdiğimiz insanlarla alakalı duyduklarımız bizi biraz zorlayabilir. Ee, daha fazla içe dönmeye, daha fazla düşünmeye sevk edebilir. Aynı zamanda burada tabi e, retro pülütorun evde olması. ...spürütüel anlamda çok e, derin bir e, enerjinin de olacağını gösteriyor. Yani aslında e, köklere kadar, en dibine kadar inan bir sistem, yani bilinçaltımızın dibini sıyıran bir dolunay olduğunu söyleyebilirim esasında. Bu bağlamda aslında e, Plüto oğlak transitinin geçtiğimiz yıllar boyunca süren... Pluto oğlak transitinin bir şekilde bir dışa vurum olacaktır. Tabii biz bu etkiyi daha çok 12. evde yaşayacağımız için somut anlamda hayatımızda büyük şeyler değişmesi gerekmiyor. Ama bir farkındalık, bir uyanış, bir şeylerin açığa çıkması, bazı durumların artık ön planda olması, saklananların, gizlenenlerin ortaya çıkması, bazı kişilerin gerçek yüzünün ortaya çıkması... Duygusal gelgitlerimiz, e, duygusal manipülasyonlar bunlarla alakalı aslında büyük bir farkındalık oluştururken bir taraftan da kontrol edemediğimiz, kontrol e, dışı alanda kalan bir süreçten bahsediyor. Tabi 6. ev bir taraftan hayatımızın günlük düzenini de idame ettirmek yükümündeyiz. Hal böyleyken e, tabi bir dengesizlik yaşanabilir. Biraz kendimizi her şeyden uzaklaştırmak isteyebiliriz. Çünkü o yaşadığımız şeyi, o öğrendiğimiz bilgi her neyse hazmetmemiz gerekiyor. Önce içimizde sindirmemiz gerekiyor. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Plüton'un etkisi bu şekildedir. Plüto girdiği alanı yıkar ve yeniden yapılandırır. Yani acabası yoktur, keşkesi yoktur, bir bir daha deneyelim mi yoktur. Bir daha bakalım yoktur. Durup düşünelim mi yoktur arkadaşlar. E, Tabi Plüto retro pozisyonda olduğu için aslında biz bu yıkımı çok daha önceden gerçekleştirmek durumunda olabiliriz. Ama e, bir şekilde ertelediysek, ertelediysek, sakladıysak veya bizden saklandıysak e, retro sürecinde tabii ki bunların bedeli de e, bir şekilde ödenecektir. E, Pürüt olduğu için için içinde aslında şunu da söyleyebiliriz. Olaylar ne kadar ağır olursa olsun yaşamış olduğumuz etkileşimler ne kadar büyük olursa olsun e, yeniden ayağa kalkabilecek gücü de verir bize. Yani ee, Anka kalkışı ile ilişkilendirilir. Akrep Burcu'nun ve 8. evin yöneticisidir. E, dolayısıyla ölüm ve yeniden doğum, büyük mistik bilgiler, bizim kendimizden bile sakladığımız gerçekler, bizim korkularımız, kaygılarımız, derin bilinçaltımız, bunlarla alakalı konulardır. Ve burada bir e, yıkım olduğu zaman hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü bu artık... E, nasıl diyeyim, hasır alt edilemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir deneyimdir, bir durumdur. Tabi aslında bu dolunaylar bizim daha çok duygusal anlamda yaşadığımız etkileşimleri gösteriyor. İlk etkisini iç dünyamızda ve duygusal dünyamızda yaşıyoruz. Sanki böyle yer ayağımızın altından kayıyormuş gibi hissettiriyor bizi ama tabi bu duygusal yaşantının yansıması olarak da realitede bir takım değişiklikler de meydana geliyor. Bu bağlamda özellikle iş arkadaşları, beraber çalışılan, beraber vakit geçirilen insanlar, evcil hayvanlar, aynı zamanda sağlık, beslenme, hayat kalitesi ile alakalı konular, uğraş verdiğimiz, her gün üzerine düşündüğümüz konu ve durumlar her neyse bunlarla alakalı ciddi bir yapılanma süreci ve yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir yapılanma içine girmek durumları da oldukça muhtemel gözüküyor. Dolmaya baktığımız zaman kuzey ay düğümüyle güzel bir üçgen olduğunu görüyoruz. Ve Uranüsü'nde artık kuzey ay düğümüyle çok yakınlaşması söz konusu ki zaten Temmuz sonunda çok e, ekstrem bir etki bekliyorduk. E, Temmuz ay yorumlarında paylaştım aktardım bunları sizlere oynatma listelerinde hem burç yorumlarınızı bulabilirsiniz hem de e, Temmuz ay astrolojisini genel olarak değerlendirdiğim bir videom var. Bu yakınlaşma artık e, temmuz ortasından itibaren kendini hissettirmeye başlayacak bizler için. Ve bu, bu yakınlaşmayla beraber özellikle uranüsün etkisiyle çok aniden gelişen ama bir şekilde hemen adapte olabildiğimiz değişimler var gibi. Uranüs ve Kuzey düğümü kavuşumu haritanın 3. evinde. Sürpriz haberler duyabiliriz arkadaşlar. Gerçekten aslında belki hani bazen şu şekilde hissederiz. Bir yolun sonunda hissederiz kendimizi. Bir şeyler bitmiştir veya bitmek üzere derip bunun enerjisini hissederiz ama hangi yöne doğru gideceğimizi bilemeyiz ve sanki bize bir mesaj verirse bizim elimizden tutup birisi götürse de hani biz o yola girsek gibi bir hissiyata kapılırız İşte tam da bu etkiyi Uranüs Kuzey düğümü kavuşumu Dolunay'ın üçgen enerjisiyle beraber de ekleyip bizim kolumuzdan tutup al bakalım hadi şuraya gidiyorsun diyecek gibi gözüküyor. Ve bu, biz de bunu aslında bir şekilde zaten mental olarak hazırlandığımız için e, kabul edeceğiz, hoşgörüyle karşılayacağız gibi gözükmekte. Her ne kadar e, zor bir durum içerisinde olduğumuzu düşünüyor olsak da. Ve tabi Kuzey Ardüğümü biliyorsunuz ki bizim ilerlememiz gereken yolu gösteriyor. Aslında burada Kuzey Ardüğümü boğa ve Uranüs etkisi evet bir şeyler sarsılıyor, yıkılıyor, dağılıyor ama sen e, temelde aslında özünde sahip olduklarının farkına varıyorsun. Belki de e, gerçek kimliğini keşfediyorsun ve bu farkındalığı oluşturuyor. Özellikle haberler, iletişimler, e, ekstrem durumlar, gündemler, e, bilgi akışı ile alakalı çok e, hızlı süreçlerin olacağını düşünüyorum bu Donald esnasında. ve parasal konular, e, gelecekle alakalı konular, aile, yuva, ev, memleket, ülke ait olduğumuzu hissettiğimiz alanlar ve önümüzde bizi bekleyen süreçlerle alakalı da bir takım kararlar arefesinde olacağımız bir süreçten bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra Dolunay'ın aynı zamanda Kiron'la düşük bir orpla da olsa bir kare görünümü var arkadaşlar ikinci evde. Bu tabi şunu da gösteriyor. Parasal bir takım kayıplar verilebilir. Maddi anlamda dikkatli olması gereken bir süreç olacaktır. Yani bir takım geçmişteki hamleler çok daha büyük şekilde geri dönüşler sağlayabilir. Bununla beraber kendimize değer vermiyorsak, gerçekten özümüzde kendi değerimizi keşfedemediysek, ben değerliyim cümlesini kalben söyleyemiyorsak, bunlarla alakalı da aslında bizde büyük bir yıkım ve farkındalık oluşturacaktır. Yani burada aslında bize aktarılmaya çalışılan şey, senin içinde büyük bir değersizlik duygusu var. Bunu keşfet ve bunun üzerine çalış. Eğer bunun üzerine çalışmayıp maskeler takmaya devam edersen ben de seni bu tarz hamlelerle biraz sirkilerim gibi bir etki var. Ee, Dolunay'ın Neptün'le çok güzel bir enerjisi olduğu için bu dönemde özellikle sezgilerimize kulak vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten çok e, ilginç tesadüfler yaşayabiliriz. Okumayı, anlamayı başarabilirsek elbette hayatı okumak farklı bir konudur biliyorsunuz ki eğer bu bağlamda bir gözlemci olarak hayatı okumaya gayret gösterirsek gerçekten çok mistik, çok spiritüel etkiler de alabileceğimiz, aynı zamanda Neptün'ün Juno ile kavuşumu bu dönemde bazı kadersel aşkların da yaşanabileceği veya tanışmaların yaşanabileceği bu sürecin aslında tamamen karmik olduğunu, yani hak edişler zaten Satürn Retro sürecinde bundan bahsetmiştik arkadaşlar, Satürn Retrosunda karma artık Herkesin ödevini verdi, sonuçlarını aldı ve şimdi karnelerimizi dağıtıyor gibiydi. İşte bu karneler eğer hak ettiysek çok güzel bir aşkla veya ilişkiyle bizi ödüllendirebilir veya yeni bir karmada da tabii ki yaratabilir eğer hak ettiğimiz şey böyle karmik bir ilişki ise ki tabii ki her ilişki özünde karmiktir arkadaşlar. Şans noktasının anın haritasında alçalan noktayla kavuşumda olduğunu görüyorum. Bu da aslında ikili ilişkiler anlamında gerçekten evlilikler, ikili ilişkiler ve ortaklıklar anlamında birçok kişinin de e, sürpriz gelişmelere açık olabileceğini gösteriyor. Sağlam ilişkiler bitebileceği gibi hiç ummadık anda e, akabinde çok aniden başlayan ilişkiler de söz konusu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir hızlı adaptasyon süreci söz konusu ve e, belki de algılarımızı değiştirmemizi bize göstermeye çalışan bir dolunay süreci de hakim olacak. ve almasın. Haritanın dip noktasında olması özellikle yaşadığımız o sarsıntı her neyse profesyonelce duygularımızı çok fazla katmadan çok fazla içselleştirmeden dışarıdan bir gözle bakmayı başarabilmek şeklinde tezahür edeceğini söyleyebilirim. Evet dolunayın genel, genel enerjileri bu şekildeydi. Şimdi bakalım 12 Burcu neler bekliyor? Ben hemen Koç burcuyla başlayacağım. Merhaba sevgili Koç Burçları. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay geleceğinizle alakalı radikal bir karar almanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Özellikle otorite konumundaki kişiler, patronlar, güçlü kimseler, devletler, hükümetler, resmi kurumlar veya sizin toplum önündeki imajınızla alakalı çok ekstrem değişiklikler yaşanabilir. Bu durum aile hayatınıza da yansıyabilir. Veya siz ani kararlarla bir takım e, bitişlere imza atabilirsiniz gibi gözüküyor. Umarım e, keyifli bitişler olur sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Oğlak burcunda meydana gelen dolunay sizin haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada özellikle fikirsel anlamda köklü değişimler yaşayabilirsiniz. İnanç sistemleriniz, hayata karşı bakış açınız, vizyonunuz, belki yaşadığınız şehir, ülke e, veya eğitim alıyorsanız akademik kariyerinizle alakalı gelişmeler Yabancı ülkeler veya hukuksal konularla alakalı çok e, ani değişimler, bitişler ve kapanışlar yaşayabilirsiniz gibi e, gözüküyor. Ama daha çok fikirsel anlamda yeni bir döneme e, giriş yapıyor olacaksınız. Umarım keyifli değişimler olur sizin için. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Oğlak burcunda meydana gelen dolunay sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Burada özellikle parasal konular... Krizli durumlar, eşinizin maddi durumuyla alakalı konular gündeme gelebilir. Bu anlamda e, onunla alakalı önemli ekstrem değişimler olabileceği gibi miras, nafaka, alacak, vergisi, sigorta, prim gibi durumlarla alakalı da keskin süreçler yaşanabilir gözüküyor. Belki elinize toplu bir para geçebilir veya toplu bir ödeme durumu da tabii ki kişisel haritalara göre farklılık arz edebilir. E, umarım keyifli bitişler, keyifli başlangıçlar olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları Oğlak burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 7. evinde etkili olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar ön planda. Bu alanda özellikle bazı ilişkilerin artık duygusal anlamda biteceği, ve yerine hemen yeni alternatiflerin çıkacağı bir süreç olabileceği gibi ilişki boyut değiştirebilir. Yeni ortaklıklar, yeni güçlü bağlantılar da kurulabilir gözüküyor. Özellikle partnerinizin veya muhatabınızın hayatınızdaki etkisi daha büyük şekilde tezahür edecektir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçlarım. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay 6. evinizde etkili olacak. Bu da özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini ifade ediyor. İş hayatınız, gündelik rutinleriniz, beraber çalıştığınız kişilerle alakalı önemli değişimler de yaşanabilir. Hayat rutinlerinizde bir takım köklü değişimler yapmak mecburiyetinde kalabilir. İş arkadaşlarınızın bazılarıyla bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçlarım. Oğlak Burcu'nda meydana gelen Dolunay haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle aşk hayatınız, tutkularınız, arzularınız sizi heyecanlandıran konularla alakalı bir patlama durumu yaşayabilirsiniz. Belki bir aşk itirafı olabilir, tutkuların artık dizginlenememesi olabilir veya bir ilişkinin bitmesi veya tamamen kapanması gibi olabilir. Çocuklarla alakalı konular gündeme gelebileceği gibi hobilerinizle alakalı da çok keskin dönüşler sağlayabilirsiniz gibi gözüküyor umarım. Keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. E, Oğlak burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 4. evinde etkili olacak. E, burada özellikle aileniz, yuvanız, gökleriniz, yaşadığınız yerle alakalı bir takım kapanışlar, bitişler, önemli değişimler durumu söz konusu. E, Birçoğunuz taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Ailenizle alakalı önemli değişimleri yaşayabilirsiniz. Veya kökten bir takım sistemlerin, inançların değişmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Oğlak burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada özellikle haberler, önemli gelişmeler, anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler ve hızlı kararlar ve keskin kararlar sürecinde olacaksınız. Çok önemli anlaşmalar yapabilirsiniz veya bazı anlaşmaları son erdirebilirsiniz. Önemli haberler alınabilir, görüşmeler sağlanabilir, fikir değişimleri yaşanabilir. Yakın çevrenizle alakalı önemli etkileşimler söz konusu olabilir sevgili akrepler. Umarım güzel gelişmeler olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Oğlak burcunda meydana gelecek olan Dolunay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Burada özellikle parasal konular, harcamalar, ödemeler, para giriş ile alakalı önemli etkileşimler mevcut. Belki çok büyük harcamalar yapabilirsiniz veya çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Özellikle parasal konularda keskin virajlarda olacak gibi gözüküyorsunuz sevgili yer burçlarım. Bunlarla alakalı kendi değerinizi de keşfetmeye başladığınız Belki artık ne neredesiniz, gelirleriniz ne durumda, ödemeleriniz ne durumda bunları da artık e, tam anlamıyla oturtmaya başladığınız bir süreç hakim olacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. da meydana gelecek olan Dolunay ile beraber hayatınıza dair çok keskin bir viraj alabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler alanında gelecek teklifler, konuşmalar, görüşmeler akabinde hayatınızın artık önemli bir bareminden atlamış olabilirsiniz, atlayacak olabilirsiniz. Tabii ki doğum aracılarınızı destekliyorsan. Bu bağlamda çok sağlam bir imaj değişikliği de yapılabilir veya bir karar artık çıkıp ilan edilebilir gibi gözüküyor. Umarım güzel bir donlay süreci olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova burçları. 12. evinizde meydana gelecek olan Dolunay ile beraber içsel anlamda büyük bir farkındalık süreci yaşayacaksınız. Aslında Dolunay e, anı haritasında çok yakın bir kombinasyondan bahsediyoruz. Sezgileriniz bu dönemde çok aktif olabilir. Korkularınız, kaygılarınız varsa rüyalarınız, bilinçaltınız bir şekilde hayatınıza tezahür etmeye başlayabilir. Bu dönemde eğer korkularla sınanıyorsanız bilinçaltı çalışmaları yapmanız yerinde olacaktır. Veya hak edişleriniz varsa artık bunları telafi etmeye başladığınız bir süreç olacaktır sevgili kovalar. İlahi adalet mekanizması en çok sizin için işliyor olacak. Güzel bir dolunay olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar. 11. evinizde meydana gelecek olan dolunay hayalleriniz, hedefleriniz, arkadaş ve sosyal çevrenizle alakalı bir farkındalık oluşturacak. Özellikle bir hayaliniz için büyük bir adım atabilirsiniz. Kariyerinizde hak ettiğiniz noktada olduğunuzu düşünmüyorsanız bununla alakalı ilahi adalet mekanizmaları çalışabilir ve hak ettiğiniz yere gelebilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girmek, güçlü bir arkadaş ile tanışmak veya portföyünüzü genişletmek adına birilerinden destek almak için uygun bir dolunay süreci olacaktır. Büyük kazançlar da elde edebilirsiniz ama bazı hayallerden de vazgeçebilirsiniz sevgili balıklar. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, dolunay yorumları bu şekildeydi. Umarım her birimiz güzel bir dolunay süreci deneyimleriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opicusastrology hesabından veya opikusastroloji.gmail.com hesabından bana ulaşabilirsiniz. Yine Ağustos, Eylül gibi başlatacağımız astroloji eğitimi içinde bu Instagram hesabından veyahut e-post adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.